Hoşgeldiniz Hoş inşallah koltuklarınız temizlenir Bu ne yaprak pazar sabahı Koltuklarla iş gibi onları temizleteceğim Ya arkadaş koltuk yıkamayla temizlenir mi Allah'ını seversen ya Eğer beğenmezseniz paranız iade Umarım abici Güzel. umarım Kardeşlerim. Güle güle